Peki, teşekkür ederim herkese hayırlı akşamlar ee, Sahat ve diyorum diliyorum ee, bugün altıncı oturumundayız muhtezli okumalarımızın zemahşerinin keşaf e, şaf nereden çıktı ee, nasip olur keşaf okuruz bir gün inşallah zemahşerinin minhacı üzerinden e, muhtezli akaidini özetlemeye devam ediyoruz tabi diğer bağlantılı ekollerle mükayesli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Ama AKİS sınırlarında çok da böyle kelam boyutlarına götürmeden, derin e, kelami tartışmalara da vardırmadan meseleyi biraz oraya girmeden özetleme şeklinde aktarmaya, anlatmaya çalışıyoruz. O Okut Derneği mecrasında e, bu işi yapıyoruz. Altıncı ders, e, geçen hafta teklif Konusu üzerinde durmuştuk. Yani ahlaki, dini ahlaki sorumluluk diyebiliriz teklifi ya da mükellefiyet üzerinde durmuştuk. Onun neden hasen olduğunu, mükellefiyetin hasen olmasına gerektiren şartlar üzerinde uzun uzadıya durmuştuk. Bir derse sadece onun üzerine bina etmiştik. Bugün bununla bağlantılı, her bir konu zaten bir öncesi bir sonrasıyla bağlantılı. Sistematik bir düşünce var burada. Esasında mutezle akaidi deriz ama yani mutezlerinin, Yaptığı şey esasında kelamın kendisidir. Biraz derin e, mevzulara girmeyin. Yani cedeli çok fazla ileriye götürmemesi anlamında, belli bir sınırda bırakması bakımından, bir iki taksimde bırakması bakımından biz buna akayit diyoruz ama esasında minhaj bir kelam kitabıdır benim kanaatim. Yani üzerine bir şerh geleneği olmamıştır. Ama olsa olurdu yani. Olabilirdi bir mesefinin akayidi gibi. Muhtevallı bir eser, onu da söyleyelim buradan belirtmiş olalım. Şimdi bugün lütuf ve elem konusuna gireceğiz. Bir de e, ekonomi biliyorsunuz herkesin gündeminde, biz de ekonomiyi gündemimize aldık. Fiyatlar bahsi var. Fiyatlar bahsi, ilginçtir bir kelam kitabında genelde olur bu bahisler. özellikle i döneminde olur bahisler. Ne işi var? O konuyu da konuşacağız. Fiyatlar bahsi. Bu üç konuyu hedefledim. Umarız başaranlardan oluruz. Genelde başaramıyorum biliyorsunuz. Ben yani hedeflediğim yere genelde varamıyorum. Ee, ama yine de hedef koymaktan da vazgeçmiyorum. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi lütuf konusunu daha önce de konuşmuştuk. Ee, kıymetli arkadaşlar. Ee, lütuf... Yani ben şurada metni de önüme aldım, Türkçesini önüme aldım, sizde de muhtemelen vardır, takip edersiniz. Lütuf, bir kere Allah doktrininin, yani mutezlenin, Allah'ın her fiili iyidir, her fiili hasendir, hatta adildir, adalete uygundur. Adalet ilkesinin bir yansıması olarak tartışılan bir konu. E, mutlaka Allah'ın e, lütfetmesi gerekiyor, zorunlu. E, bu onun iradesine bağlı bir husus değil, onun kemaline bağlı bir husus iyi olmasına bağlı, adaletine bağlı bir husus. Adaletinin lazımı, gayrimu, farkı, yani ayrılmaz özelliklerinden bir tanesi Lütuf. Lütuf bir maslahattır. Ee, yani asla insanların menfaatinedir mutlaka. Allah buradaki imtihanı insanların maslahatına çevirir. Yani maslahat tarafını biraz da ağır tutar. O yönde insanları yönlendirir. Bu, bu sebeple mutlaka Lütfeder. Lütfun, yani peygamber göndermek bir lütuftur. Akıl bir lütuftur. Ee, insanda vicdanla ilgili bir takım hatırlatıcılar, hatır gibi, daha iyi gibi bazı motivler yaratması, vermesi insana bir lütuftur. Bütün bunlar bir lütuftur. Yani Allah'ın insana verdiği, yani onu ahirette cennete götürecek şekilde, yani bu yönü ağır basacak şekilde verdiği bütün nimetlere biz lütuf diyoruz ve lütfu e, hem mümine verir e, cenab Hak, hem kafire verir. E, yani bunlar hidayet şartlarını oluşturan e, objektif şartlardır. şartlardır. Daha doğrusu sübjektif diyebiliriz. Yani biraz müminin kazanmasına yönelik, cennete gitmesine yönelik ağır basan şartlar olması bakımından o yönü vurgulayan e, durumlardır. Ve hem mümine hem de kafir. Allah lütf feder. Ee, bu da mükellefin, çünkü mükellef ne tür bir kavramdır Mutez'de? De? Herkes mükelleftir. Yani mümin de mükelleftir, kâfir de mükelleftir. Dolayısıyla bu e, mükellefe verilmesi gereken her şey, onun e, imtihan, imtihanını, dünyevi imtihanını kolaylaştıran, ona ekstra, artı bir avantaj sağlayan her şey lütuftur ve maslahattır. Bu da mükellefin yükümlü kıldığı şeyi yerine getirmesine ona fayda temin eden şeydir. Bunun şartı kabihlik yönlerine uzak olmasıdır. Lütufta asla kabih, kötü bir şey olmaz. Lütuf iyidir. Nedir mesela bu lütuf? Lütfu maslahatla eşitledir. Sağlık, zenginlik, bereket gibi fayda yahut hastalık, fakirlik, fiyatların yüksekliği gibi zarar türünden Allah tarafından... Veyahut Allah Teala'yı sıfatlarını ve adaletini bilmek gibi akılla ya da şer'i hükümleri bilmek gibi nakille bilinen hususlar olarak kul tarafından olur. Bunların hepsi lütuf içine dahildir. Yani sağlık da bir lütuftur, zenginlik de bir lütuftur. Bunların hepsinin insana verilme sebebi, fakirliğin de verilme sebebi, zenginliğin de verilme sebebi kişiye özel olmak kaydıyla onun maslahatına temin etmesidir. Bunlar zarar gibi de gözükebilir e, dünyevi neticeleri itibariyle, ancak uhrevi sonuçları bakımından bunların hepsi Hasen kategorisi içine girer. Burada e, ortaya koyulan sistemin hem dünyayı hem ahirette kuşattığını, sırf dünyaya ya da sırf ahirete odaklanmadan da dikkat almak gerekiyor. E, bunların hepsi, bunlar çeşitli lütuf türleri ancak Muhteşemde lütfu genel itibariyle ikiye ayırıyor. Birincisi, bir, bir şeyin varlığı ve devamlılığını sağlayandır. Yani bir şeyi oluşturan bizzat vermesidir Allah'ın muhassıla. Mesela zenginlik Allah'ın doğrudan ona verdiği, devamlı olarak onda olmasını sağladığı bir özelliktir. Bir e, lütuftur. E, ve e, buna biz muhassıla diyoruz. Bir de mukarribe var. Bu mukarribede o lütuf doğrudan kişiye verilmiyor ama o takdir edilen şey, verilen şey, lütfedilen şey onu maslahata yaklaştırıyor. Birinde maslahatın bizzat kendisi kişiye lütfediliyor. İkincisinde bu maslahata yaklaşmasını sağlayan şey ona lütfediliyor. Mesela daha iyi gibi, hatır gibi, akıl gibi Allah'ın nimetleri, Allah'ı bilmeyi sağlayan, cennete yaklaşmayı, cehennemden uzaklaşmayı sağlayan nimetleri. Birer lütuf, bunlar mukarrebe lütuf. Yani bunların zaten kendisi de lütuf ama esas itibariyle aklın kullanılması ve kişiyi yanlıştan uzak e, tutması esasında lütuf. E, bir de e, muhassala var ki burada da doğrudan e, kendisi lütfet belli bir imkan veriliyor, zenginlik veriliyor, ne bileyim dünyevi makam veriliyor, mevki veriliyor ya da e, en başında e, işte kişinin mümin bir taba içinde, bir cemaat içinde, ortaya çıkması ya da yaşaması. Bunların hepsi muhassıla e, lütuflar. Her, her ikisi de netice itibariyle e, lütuf. E, yani eğer Mükellef bu lütufları dikkate alırsa itaate yakın olur. Eğer e, bunları dikkate almazsa itaatten e, uzaklaşır, mefsedete yakın olur. E, aynı şekilde bu yani bunun tam tersinde mefsedete yaklaştıran durumlarda, mefsedetten uzak tutanlar da olabilir ya da direkt mefsedetten uzak durmasına vesile olan lütuflar da olabilir ki bunlar da işin diğer tarafında bulunan, karşı tarafında bulunan lütuflar. Yani lütuf, lütfun bir tanesi iyiliğe yaklaştırıyor, bir tanesi de kötülükten uzaklaştırıyor, bir tanesi doğrudan kötülükten uzaklaştırıyor. Dolaylı olarak kötülükten uzaklaştırıyor. Diğeri de doğrudan nimet ona nasip ediyor. Ya da ikinci aşamada nimetin ona ulaşmasına vesile oluyor gibi söyleyebiliriz. Şimdi e, bu tabii lütuf konusu e, vacip vücu all vücub all'Allah doktriniyle ilgili demiştik en başında. Allah-u Teala açısından peki lütufta bulunmak vacip midir? Evet. E, çünkü allah Teala kulunun iyiliğini irade eden ve ancak bir lütufla iyi olacağını bilendir. Dolayısıyla tıpkı evladının iyi olmasını isteyen ve onun ancak şefkatli davranmakla iyi olacağını bilen kimsenin e, böyle davranmasının zorunlu olması gibi. Yani bu e, mesela evladına şefkatli olmak e, netice itibariyle o evladın daha iyi olmasını sağlar. Daha iyi insan olmasına mümin olmasını sağlar. Dolayısıyla ebeveynin ona şefkatli davranması zorunludur. Hani dinen de, ahlaken de, örfen de zorunludur. Aynen bunun gibi burada kıyasun gayb ale kıyasu şahit ale gayip yaptı. Ee, ya da istidlal bir şahit ale gayip yaptı. Yani bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olguya hükmetmek için bir eee analoji kurdu, bir benzerlik kurdu iki e, iki şey arasında. Dolayısıyla aynen buna benzer. Yani Allah'ın burada kulunun maslahatını istemesi, iyiliğini istemesi, tıpkı evladının iyi olmasını isteyen ve bunun için şefkatli davranması gerektiğini bilen kimsenin davranmasına benzetildi. Şimdi mesela bunu çiftçiye örnek olarak da veriyor. Mesela çiftçinin ekinini ekti, tarlasını ekti. Onun ekinini sulamaması mümkün mü? Eğer sulamazsa Ekinler sararız, çürür, telef olur. Dolayısıyla e, bu e, e, ekinlerin sulaması, yaptığı işin gereğidir. E, yani kendi vazifesinin bir gereğidir, bir kemalidir. Ancak onu yaparsa işini tamamlamış olur. Bu sebeple de e, çiftçinin e, o, o tarlasını sulaması bir lütuftur. Ona. Zorunludur yani, daha doğrusu. Bizde genelde lütuf denince ekstra bir şey gibi geliyor. Yani kişinin normalde yapmaması gereken, yapması gerekmeyen, zorunlu olmayan ancak yaparsa onun onun adına ekstra bir puan kazandıran bir şey. Yani lütfettin, hani mecbur değildin ama yani zorunlu olmadığı bir şey yapması anlamına geliyor. Genelde sünni düşünce o şekilde kurguluyor olayı. Ancak, ancak muntezliğe göre bu, bu bir zorunludur. Yani lütfetmek e, zorunludur. E, fakat bu zorunluluk hep altını çiziyoruz. Gına ile, yani istirna ilkesiyle ancak anlaşılabilir. Bir mecburiyet değildir. Allah'ın mecbur olmadığı halde kullarının maslahatını dikkate alarak kendi kemalinden, kendi iyiliğinden ve adaletinden verdiği bir ekstra nimet ve bağıştır. Yani e, başka türlü olması düşünülemez. Yani objektif bir dünya yok, ee, mutlaka Allah burada bir imtihan ortamı oluşturmuş ama bu imtihan ortamında her şey insanların kazanması lehine. Bu sebeple insanlar dalalete gittiğinde dalalete satın almış oluyorlar. Kendi iradeninle dalalete sevk etmiş oluyorlar. Hidayeti seçtiklerinde ise bu daha böyle kolay bir şey. Yani daha böyle gönlün, ruhun, bedenin aktığı bir şey. Kendi Eşi kendi mecrasında doğal ortamını akıtmak gibi, fıtri bir şey. Öyle söyleyelim. Aslahla ilgisini zaten biraz önce de kurmuştuk. Ee, bu da üçüncü paragrafta. Aslah teorisine de atıf yapıyor. Yani hiç kimsenin zarar görmediği ve herhangi bir kabillik yönü bulunmayan dünyevi fayda doğrultusunda davranmak Allah için vacip midir? Ee, dersen şunu söylerim. Yani e, Allah'ın kulunun menfaatini gözetmesi zorunlu mudur? Ebu Kasım e, el-Belhi'ye göre zorunludur. Çünkü kulun bundan fayda temin etmesi Allah açısından bir motivdir. Ve onu bundan alıkoyacak bir ters bir de asla söz konusu değildir. Bu motiv, dâi teorisini e, muhtezide sadece insan fiilleri için değil, yani insan fiillerini ortaya çıkaran fizyolojik, psikolojik hatta toplumsal güdülere değil aynı zamanda Allah'a da en, e, nispet ediyor Allah'ın da daha iyileri olduğunu e, söylüyor Bu da bunlar da Allah'ın Allah'ı bir işe bir eyleme sevk yönü yönelten gerekçeler Yani bu bu da e, yani Allah'ın insana e, fayda sağlamasında bir gerekçesi var e, O da onun Kemali onun Eylemlerin hep iyi olması, bu bu daha iyi, bu bu motiv. Dolayısıyla e, bu olduğu için e, Allah kulunun menfaatini gözetir her zaman ve onu bundan alıkoyacak bir engel de yoktur, yani sarif de söz konusu değildir. Eğer Allah bunu yapmasa yapmasa onun için e, bir eksiklik olur, bir cimrilik olur. Bunu vermezse e, o sebepler. Allah'ın, kulunun, menfaatini gözetmesi e, Bağdat ekolüne göre, Mu'tezdin'in Bağdat ekolüne göre, Kâbi'ye göre vaciptir. E, Cübbâiler ise şöyle demiş, şahide hangi bir miktarda asla vacip olsaydı, bunun sonsuz biçimde fazlası da vacip olurdu. Şimdi burada e, Basra ekolünde özellikle aslah teorizi konusunda birtakım ayrışmalara, farklılıklara işaret ediyor. Oysa zaten yani mutezile içinde zaten çok sesli bir koro gibi mütezile, mütezleyi hani tek tip bir yapı olarak görmemek lazım. Bunlar içinde en ihtilaflı kişiler ya da bize gelen rivayetler içinde en çok ihtilaf ettiklerini bildiğimiz Cübayiler yani bu Ali ve bu Hâşim Baba ul ciddi her konuda aşağı yukarı ihtilafları var. İvas konusunda ihtilafları var, Aslak konusunda ihtilafları var. Hatır konusunda ihtilafları var, ondan sonra. E, itimat konusunda, yani itimat dediğimiz meyli tabi, doğal hareket, cismin statik hareket ya da hareket eğilimi ya da cisme dışarıdan e, e, uygulanan güç, onun a, hareket yönünü değiştiren güç anlamına gelen, itimat konusunda ciddi, en azından 5-6 tane ihtilafları var, ona işaret ediyor burada. Aralarında farklılıklara, ee, yani dünyevi meselelerde aslaha uygun davranmak mı gerekir? Yani Allah'ın kulun dünyevi konularda maslahatını gözetmesi mi gerekir? Yoksa bu aslah denilen şey sadece uhrevi konularda mı gereklidir? şeklinde aralarında bir ihtilaf var bildiğim kadarıyla ona işaret ediyor. Burada, şimdi... Yani bir tane birisi, ben şimdi tam hangisinin hangi görüşte olduğunu çok ayırt edemiyorum ama bir tanesi dünyevi konularda maslahatı terk edebileceğini ama sadece uhrevi konularda olduğunu, e, birisi de hem dünyevi hem de uhrevi konularda e, e, maslahatı gözetmesi gerektiğini söylüyor ama her ikisi de e, maslahatı mutlaka gözetti. Hatta burada muhteşem içinde Salah Asla. Maslahatı gözü gözetir ve yani en iyi olanı yani sadece onun faydasına olanı değil faydasına en çok faydası olan şeyi gözetmeli midir şeklinde ayrımlar ve tartışmalar da var, onu da belirtelim. Şimdi bu lütuf konusunu bu şekilde kapadıktan sonra arkadaşlar, Heh, tamam herhalde takip ediliyordur diye düşünüyorum. Umarım, ümid ederim. Şimdi gelelim acılar konusuna. Elem, acı. Bu acı konusunda ben yakın zamanda bir sunum yaptım. Bir fenomen olarak da yani nefsani, bireysel bir fenomen olarak da çalışıyorum. Enteresan bir konu, acı konusu. Ee, yani mutezile metinlerinde bu bir, hep bir başlık. Eylemler konusu hep bir başlık. Sadece düşünüldüğü gibi teolojik bağlamı, yani e, Allah'ın adaleti ve evrendeki acılar e, reel olgu olarak acı konusu ya da kötülük konusu değil. Sırf acı, yani bir tikel bir fenomen olarak, fiziki bir fenomen olarak, hatta tıbbi bir Konu olarak acı nedir, acı nasıl meydana gelir? Acının fizyolojisi gibi konular da aslında bu teze içinde tartışıldı. Ben daha çok teolojik bağlamını da dikkate alarak ama onu yazmayarak yani onu yani onu sadece akılda tutarak bu konuyu biraz çalışıyorum bu aralar. Umarım sonuca vardırmak da mümkün olabilir ama yani bütün Mutezile yani mütekamül, mutezle metinlerinde bu acı konusu var, geniş bir şekilde e, işleniyor. el -âlam konusu, sünni metinlerde de var. Sünni metinlerde Âlâm-ı şeklinde başlıklar var. Çocukların acı çekmesi, hayvanların acı çekmesi, delilerin acı çekmesi, yani mükellef olmayan varlıkların acı çekmesi ve bundan e, bunun Allah'ın adaletiyle ve hikmetiyle ilişkisi, yani e, gibi bir tartışma demeyeyim ama tartışma olacak şekilde değil. Daha çok açıklama şeklinde, yani durumu mevcut durumu açıklama şeklinde ortaya konuyor. Cumhur Bey, siz el mi kaldırdınız? Evet hocam, kötülük dahil değil dediniz de bu acı konusuna kötülüğe biraz girmiyor mu acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim, kelam tarihinde kötülük problemi diye bir mesele yok konuşuyor yani evet. teodise diye. Nietzsche'ye göre öyle yani, öyle. Evet, şey evet yok, kötülük diye bir mesele yok. Genelde böyle şeyler yapılıyor. İşte klasik bir alimde kötülük problemi yok ki onda kötülük problemi. Yani burada bir anakronizm oluyor. Yani işte ta Kant sonrası ortaya çıkmış, Hume sonrası evet. ortaya çıkmış. Batı Hristiyan dünyada düşüncesinde ortaya çık bir meseleyi çok geriye taşıyoruz biz. Orada kendinde mevzu mesele hiç öyle değil. Öyle çalışılmıyor, öyle tartışılmıyor. Yani mesela e, Maksadül Esna'da hatırlıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam, Gazzari'nin Maksadül Esnasında, Esma-i şerhinde, işte Allah'ın hikmetiyle işte bir felçlinin durumu, hakim ismi altında bir felçlinin e, durumu neden o durumda olduğu ve bunun Allah'ın hikmetiyle olan ilişkisi, bir kötürümün, Kötürüm olan bir kişinin ya da öyle dünyaya gelen bir kişinin örneği yanlış hatırlamıyor olabilir ama buna benzer bir şey. Ya da ismi de yanlış hatırlıyor olabilir bilmiyorum. Her şey yanlış hatırlıyor olabilirmiş şu an ama böyle bir şey var orada bulabilirim. Arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışıyor. Burada Tanrı'nın hikmetini, adaletini, iyiliğini sorgulayan bir şey yok yani. Kelamda böyle bir şey yok. Kelamcının böyle bir pozisyonu yok onu söyleyeyim. Ve o yüzden çalışmalarımıza buna çok dikkat etmemiz lazım. Ha acı olgusu, kötülük olgusu, reel kötülük ve bunun metafizik boyutu konusu var. Tartışılıyor yani bu. Yani zaten temel ülkesi adalet ilkesi ilkesinden bir tanesi bunun üzerine dayanıyor. Hatta Mutezile'nin tabiat felsefesinin şey motivasyonlarından bir tanesi bu kötülük problemi. Yani bizim hani sonraki dönemde kötülük adına kötülük problemi dediğimiz ama ilahi fiillerin hasen olması ve Allah'ın kabih olan eylemi yapmaktan münezzeh olması ile alakalı durumlar. Yani evrendeki kötülüğü bu ilkeyle uyumlu bir şekilde izah ediyorlar. Orada da zorunlu olarak oradaki olguları bir şekilde ahlaki açıdan kulun eğer sebep olma durumu varsa, kulun bir etkisi varsa kula yıkıyorlar. Eğer ortada kulun bir etkisi yoksa, tamamen tabii bir durumsa veya Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşiyorsa bunu da şeyle İvas teorisi gibi bazı teoriler, teorilerle ahiretteki kazanımlar dikkate alınarak dünyevi olay ve olguları iyi bir olarak niteliyorlar. Şimdi onu belirtelim. Şimdi çok metinden metinden de kopmadan ben metne döneyim. Evet. E, şimdi bu acılar e, Allah Taala'nın buradaki tamamen meselenin tartışılma konusu e, görüldüğü gibi e, adalet ilkesiyle bağlantılı. Allah Taala'nın acı vermesi iyidir. Acı iyidir <gülüyor> bir kere. Çünkü bu onun fiilidir. Hiç kimse zaten adı acı kötüdür demiyor. Bütün yani ekoller acının iyi olduğu hususunda yani hem dünyevi neticeler hem de uhrevi neticeleri bakımdan imtihanın bir parçası olması bakımından iyi, yani kulak kazandırdıkları bakımından iyi ya da uhrevi neticeleri bakımından iyi olduğu konusunda hem fikir. Neden peki acı iyidir hasendir? Çünkü Hasan olmasını sağlayan yön şudur ki, şayet elem verilen suçlu ise, yani acı çektirilen kişi suçlu ise, zaten bunu hak etmiş ise, ona bir ceza oluyor bu. E, ceza oluyor. E, dolayısıyla e, bu onun verdiği acıyı, e, yani e, onun e, yaptığı işin bir karşılığı olması bakımından, hak etmesi bakımından istihkat teorisi göre gereği, Yaptığı işin bir karşılığı, başkası için de bir lütf. Çünkü böylece yani bu adaletsizlik ortadan kaldırılıyor. Yani diyelim ki bir insan hırsızlık fiilini işledi, bunun karşılığında işte ne ne diyelim, hani diyelim ki eli kesilecek ya da dayak atılacak. E bu onun için onun yaptığı eylemin bir sonucu olması bakımından, onun için iyi. Hem tektir etmesi bakımından, onu uyarması ve onu hizaya çekmesi bakımından, yaptığı eylemden onu geri durdurması bakımından, yapacağı daha kötü fiillere, işlere engel olması bakımından, e, artı, bu, ahireti kazanma yolunda bir yanlıştan döndürmesi bakımından iyi. Başkası için de iyi, çünkü ibret, yani hırsızın ceza görmesi, ne bileyim, e, gaspçının ceza görmesi başkası için de iyi, başkası için de lütuf. Bu açıdan bakarsanız, yani olayı bambaşka bir boyutta çerçevelersek herkes için faydalı bir durum. O yüzden eğer e, acı çektirilen kişi bunu hak ettiyse, hem onun için lütuf, hem başkası için lütuf, lütuf olduğu için de iyi. Dolayısıyla da adalet prensibiyle de bağdaşıyor şayet elem verilenen, şimdi problem şurada. Yani acı çeken kişi eğer mükellefse sorun yok. E çünkü e, acı çeken kişi eğer e, suçlu değil de, yani mükellef ama suçlu değilse yani başkasının acısını çekiyorsa ya da haksız yere bir acı çekiyorsa öte tarafta İvaz göreceği için yine onun için bu Hasan. Yani her iki durumda da Mükellef için bu suçlu da olsa, suçlu olmasa da onun için ve diğerleri başkaları için lütuf. Burada temel problem şu. elen verilen ya da acı çeken kişi ya da varlık, hayvanlar, çocuklar, suç olmayan kimselerden oluşuyorsa o zaman e, sorun nedir? Ya da müke, hem mükellef olmayan hem de hiç suç olmayan kimselerden oluşuyorsa ee, bu durumda nasıl ee, izah edeceğiz bu hususu? Yani hayvanları ve çocukları nasıl izah edeceğiz? Müttakileri biraz önce söylemiştim. Yani suçu olmayan bir kimse acı çekiyor yani. Yıllarca hapiste yatıyor. 5-10 yıl hapiste yatıyor. Başkası e, birini öldürmüş. Onun yerine hapse giriyor adam. Yani haksız yere giriyor. Bu dünyada çok olan bir şey yani. O bakımdan e, mutlak anlamda dünyada adalet yok ama bu adalet öbür tarafta dünyada karşılanacak. İvaz teorisi gereği bu dünyada, e, bu dünyanın şartlarından dolayı, e, teklif şartlarından dolayı karşılanamayan o bedeller öte tarafta bu kişilere ödünleyici bir telafi mekanizması olarak, olarak verilecek, bir lütuf olarak verilecek. O bakımdan müttakiler için de bu bir hasen. E, ivaz verileceği için, ötede ivaz verileceği için Peki, hayvanlar ve çocuklar konusu burada tartışmalı. Yani hayvanların acı çekmesi, çocukların acı çekmesi konusu. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, kelamda tartışılan ve gerçekten cevap vermesi, çözmesi oldukça zor olan bir konu bu. E, âlâm ül Hayvanların, çocukların ve delilerin acı çekmesinin hikmeti ne ola ki? Şimdi desen ki bu kimseler Ötede cennete gidecek, cennette bu kişiler ivaz verilecek diyemiyorsun. Çünkü bu çocuklar, bu, bu varlıklar mükellef değil. Hayvanlar mükellef değil. Çocuklar mükellef değil. E, deliler mükellef değil. E, i̇şte muhteziler buradaki adaletsizlik gibi gözüken durumu çözmek adında mesela çok farklı teoriler ortaya atmış. Mesela bunlardan bir tanesi el menzile beynel gideceğini söylüyor onların. Yani hayvanların, çocukların ve delilerin. E, elmen mükellef olmadıkları için cennete gitmeyecekler ama e, cehenneme de isteyen şey olarak, konum olarak cehennemde olsalar bile cehennemin şiddetini tam olarak yaşamayacaklar e, ve dolayısıyla orada böyle korunaklı bir ortamda e, cennetin, e, cennette görece, diğerleri nispetle daha böyle zarar görmeyen bir durumda öte ötede sürdürecekler, sürdürebilecekleri kadar sürdürecekler şeklinde söyleyenler var. Bunların hepsi birer teori. ehli sünnet için bu bir tartışma konusu değil. Çünkü e, Allah malikel mülktür ve bütün varlıklar onun memluhkudur, kölesidir. İstediğini yapar, ister acı çektirir. E, onun eylemlerini yargılayacak üst bir merci, yani onun eylemlerine iyidir ya da kötüdür şeklinde hükmünü verebilecek üst bir yargı olmadığı için, biz onun bütün eylemlerinin, bütün çektirdiği çilelerin, e, bu çileleri ister deliller çeksin, ister çocuklar çeksin, ister hayvanlar çeksin, iyi e, insanların menfaatine olduğunu düşünmek durumundayız. Ya da en azından bu sebeple ona e, hangi bir olumsuzluk nispet edemeyiz. Şimdi. Ee, ivaz, ivaza giriyor burada elem konusunda, acı konusunda mutlaka ivaza e, girmemiz e, girmek gerekiyor. İvaz, övgü ve taltif suretiyle olmaksızın hak edilen büyük e, faydalardır. E, bunlar, yani kişinin e, bizati yaptığı şeyden kaynaklanan bir telafi değil bu. Mesela namaz kıldığın için ivaz elde edemezsiniz. Oruç tuttunuz, kurban kestiniz, bunun için. Biz ivaz elde edemezsiniz. İvaz şu: Siz kendi iradeniz dışında bir olumsuzluğa maruz kaldınız. Yani mesela selde öldünüz. Ama yani burada sizin selde ölürken hiçbir şeyinizin olmaması lazım. Yani hiçbir sorumluluğunuzun olmaması lazım. Bütün tedbirleri almış olmanız lazım yani kendi yani siz bütün tedbirleri aldınız halde mesela trafikte birisi geldi size çarptı siz bütün kurallara ilkelere uydunuz halde bu durumda zarar gördünüz böyle bir şey yaşarsanız bu dünyada nötr, yani sizinle alakası olmayan bir olaydan dolayı zarar görürseniz bu durumda size ötede ivaz verilebiliyor yani bu bu, bu bir övgü değil. E, bu bir takdir de değil. Bu sadece sizin zararınızın karşılanması karşılanması. Hani bazen mesela iyi bir iş yaparsın, size ödül olarak para verirler. Değil mi? Bu yaptı iyi bir şey yapmışsınızdır. Aferin demektir. Bu bir övgüdür ve takdirtir. Bazen de zararınızı karşılamak için size para verirler ekstradan zararınızı karşılamak için. İşte İvaz tam da bunun karşılığı yani. Sizin gördüğünüz dünyada gördüğünüz zararın karşılığında size verilen fayda, büyük fayda. Fayda niye büyük? Çünkü bu açıdan sizin oradaki durumunuzu güçlendiriyor, yani güçlü hale getiriyor, takviye ediyor. Bu faydaların devamlı hususu ihtilaflıdır. Yani bu Sürekli mi verilir, bir sefer mi verilir gibi öbür dünyada bu usta tartışmalar var. E bu Haşim'e göre, yine bakın Ebu Haşim ve Cübbayiler arası e, tartışma. Ben Ebu Haşim kadar babasına karşı çıkan bir insan görmedim yani kelam tarihinde. Her konuda e, farklı bir düşüncesi, farklı bir görüşü var. Biliyorsunuz bizim Orhan Kololu hocanın Cübbayilerin kelam sistemi diye oldukça hacimli, muhtevalı bir eseri var. Sırf aralarındaki ihtilafları anlatıyor burada. E, Cübbayiler e, bir ekoldür malumunuz. Sonrasında Kadı Ablu Cebbar'ı da beslemiştir bu damar. Yani Mu'tezdin'in mütahhir döneminde genel önemli damarlarının bir tanesidir bu. E, Behşemiyye ve Cübbayiye e, ekolleri onu da söyleyeyim burada. E, ona göre elemin verilen İvaz'la zulüm olmaktan, Nütut'la da abes olmaktan çıkması için bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Yani acı... E, yani elemde hem ivaz, hem de lütuf bir arada olmalıdır. Çünkü e, elemin karşılığında kişiye ivaz verilirse o zulüm olmaktan çıkar. Yoksa haşa, Allah kabihi işlemiş olur. E, lütuf olduğu için de, yani o e, çekilen çile, Acı, aynı zamanda Allah'ın bir lütfu olduğunda da o boş yere çekilmemiş olur. İkisi de bir arada olmalıdır diyor. Bir insan bir acı çektiğinde hem ivaz olmalıdır, ötede bunun karşılığını görmelidir, hem de Allah'ın lütfu olmalıdır diyor. Şimdi buraları geçelim. Yoksa ha, burada e, kendi döneminde, şurası önemli, çok hızlı burayı sıralayıp geçebiliriz acılar konusunda farklı görüşler var. Bu acı konusunun o dönemde, e, Zemahşeri döneminde e, nasıl algılandığını, hangi farklı görüşlerle mukayesifli bir şekilde incelendiğini göstermesi bakımdan mühim. E, bu Ali'nin görüşünü söylüyor burada. Evet. Evet. Ya, mücbire'den bahsediyor burada. Mücbire. Ee, mücbire, elemin kendisi için bir yasak koyucu bulunmayan varlığın fiili hasen olduğunu söylemiş, söylemiştir. Bu genelde e, mutezile mücbire dediğinde eğer özel bir grubu kastetmiyorlarsa, daha önceki bahislerde e, fark edeceksiniz. Mücbire diye Mekke'li müşriklere de e, mücbire ya da yanlış mı hatırlıyorum ben? Kaderiye mi onlara? Yani kaderi, Evet, yok kaderiye denmişti onlara. E, kaderiye Mekkeli müşriklerin görüşleriyle e, öz, ö, özdeşleştirmişti. E, şunu söyleyeyim, yani mücbire e, bazen mesela Kâdî Abû Câbir'in metinlerinde eşarilere de mücbire denir. Kesb teorisinden dolayı. Yani kesb teorisinde Allah'ın fiili ile insanın fiilini net bir şekilde ayırtmadıkları, insana istitaat, vermedikleri, fiilden önce istitaat vermedikleri için onları da cebriye kategorisine koymuşlardır. Ama burada bilmiyorum yani özel olarak kimi kastettiğini, Zemahşer'in bilmiyorum. Ama bu düşünce ehl Sünnet'te var. Yani elem iyidir. Niye iyidir? İnsan için faydası bakımından değil bakın Burada elemin iyiliği e, insani bir maslahattan dolayı değil, kendisi için bir yasak koyucu bulunmayan varlığın fiili olması, yani Allah'ın eylemi olmasından dolayı. Allah bu acıyı yarattığı için ve biz e, onun neden bunu yarattığını sorgulayamadığımız için e, onun eylemlerini yargılayan ya da denetleyen üst bir merci, bir yasak koyucu olmadığı için Allah'ın bütün eylemleri iyidir. Lütfu da iyidir. kahrı da iyidir. Acı da iyidir. Ha, bunda bir takım bu aşamadan sonra bir takım menfaatler, faydalar konuşulabilir. Ama öncesinde biz bu ilkeyi genel bir ilke olarak, belirleyici bir ilke olarak ortaya koymak zorundayız. Senevi dualistler, bu kötü, elemen kötü olduğunu, ancak zulmetin fiili olduğunu söylüyorlar. Bu Bekriye, ben de bilmiyorum bu mezhebi, Dipnotta bir... Çay motivasyonu bozdu benim değil mi? Hemen ona hakkını verilmiş şöyle bir YouTube. Evet. Evet. <gülüyor> ee, yani Bekriye'yi söylüyordum. Bekriye'nin tam olarak kim olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Ama burada verilen bilgiden hareketle bunlar acıyı inkar ediyorlar acının varlığı inkar eden bir grup e, sanırım. E, tenasül taraftarları ise onların insanların bir bedenlerinde günah işledikleri sonra da başka bedenlere intikal ettirilip bu günah sebebiyle cezalandırılıkları görüşünü sağlamıştır. E, ehli tenasülün e, görüşünü biliyorsunuz. Yani bu dünyada çektiğimiz günahlar herhalde bir sonraki pozisyonumuzu, bir sonraki bedendeki durumumuzu belirliyor. Böylece arına arına acılarımızdan soyutlanarak ilerliyoruz. Burada onları eleştiriyor. Tek tek onlara e, cevaplar veriyor. Bu ee, devam ediyor bu konuya. Evet, doğru, doğru, devam ediyor. Onlara cevaplar veriyor. Bu da şimdi neyi konuşabiliriz? Yani şurada bir soru var. Yani acının iyisi kötüsünden nasıl ayırt edilir? Yani acının acı hasendir. Ee, ama bir de acının gerçekten kötü olanı var. Hiçbir yönden, hiçbir cihetten maslahat olmadığı, lütuf olmadığı takdir edilen bir acı acaba mevcut mudur? Ee, soru bu. Öyleyse hasen olan, kabih olandan nasıl ayırt edilir dersen şunu derim. Çeşitli sebeplerle acı iyidir. Kötü işler yapanın zemmedilmesi ve cezalandırılması gibi hak edilmiş olması Çeşit sebeplerle elem hasen olur. Kötü işler yapanın zemmedilmesi ve cezalandırılması kim hak edici olması. Eğer kişi buna müstahaksa bu iyidir. Yani bir kere zaten e, mutezile e, kelamının ya da akaidinin diyelim temel ilkesi. müstahak olan şey iyidir. Yani öldürüldü ama müstahaksın bu iyidir. Bu sadece... Mesela hani e, toplumsal bir kötülüğü engel olması bakımındaydı, kişi için Yani bir insanın, bir, bir katil fiilini işleyen bir insanın öldürülmesi e, müstahak olduğu için. Bu sebeple yani muhtezlede suçun, cezanın e, hak edilmişliği çok çok önemlidir. Yani failin iyi belirlenmesi gerekiyor. İstihkak teorisi gibi, yani failin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Eğer fail tam olarak belirlenemediğinde, yani kişi o şeyi istihkak etmediğinde, müstahak olmadığında işte orada kötülük oradan kaynaklanır. Hak edilmiş hiçbir şey kötü değildir. Hak edilmiş hiçbir şey kötü değildir. E, dolayısıyla bu iyidir. Tahsil görme ve ticaretin zahmet çekme gibi elemi aşan bir faydanın bulunması. Bazen de, evet, yani e, zahmet vardır, bir acı vardır. Ancak onun karşılığında çok daha büyük bir fayda vardır. Mesela ibadetlerde de bazı külfetler vardır, acılar vardır. Mesela oruç, değil mi? Yani insan aslında oruçta bir tür acı çeker. Yani e, aç kalmaktan dolayı bazı e, yani olumsuz durumlarla, e, sabretmesi gereken durumlarla karşı karşıya gelir. Yani o bakımdan çok, hani, çok faydalı e, ya da çok zevk alınan bir fiil olmayabilir. Ancak kişi e, bunun hem bedenine hem ruhuna olan faydasını hem de uhrevi kazanımlarını dikkate aldığında e, buradaki... E, zahmet ve rahmet dengesi, fayda ve zahmet dengesi, fayda ve rahmet tarafına doğru e, döner. E, tedavide olduğu gibi zararı ortadan kaldırmaya yönelik olması. Yani bazen Bazı acıları çekersiniz ama daha büyük faydalara e, elde etmek için. Mesela bedeni kurtarmak için ayağınızı kesersiniz. Ayağın kesilmesi acıdır ama neticesi itibariyle götürdüğü şey itibariyle Hasendir. Bu, bu da bir eylemi e, iyi yapar. Kötü gibi gözüken, acı çekmek gibi gözüken bir eylemi iyi hale getirir. Sonra seni öldürmek isteyen kimseyi savuşturma ve bunun neticesinde onun ölmesi gibi bir engelleme tarzında olması veya olayların tabii akışı çerçevesinde olması, sanki bir başkasının fiili masrafasında olması. Mesela savaşta e, kişi acı çeker ama şehit olur ya da yaralanır, gazi olur. Bunlar da zahiren acı gibi gözüken durumlardır ama götürdükleri şeyler ya da engel oldukları şeyler bakımında hayırla yad edilmeye vesile olurlar. O yüzden zaten insanlar böyle savaşta akatlık gösterirler. Yani savaş meşakkatli bir şeydir, acı verici bir şeydir ama insanlar onun için, o şehit olmak için Yarışırlar. Bütün bunlar eylemin hasen olmasını sağlayan şeyler. Aslında burada e, Mumtazile bir eylemin e, kendisinin değil bulunduğu pozisyonun durumun önemli olduğunu söylüyor. E, yani perspektif ya da yönler, cihet teorisi gereği e, bir fiili iyi yapan şeyler, bir fiil kötü gibi gözükse bile o bu yön sebebiyle. E, bu bulunduğu konum sebebiyle iyi olabilir. Yani bir şeyin kendisi değil yönü de oldukça mühimdir. Mesela yalan kötüdür. Ama bazı yerlerde yalan söylemek, savaşta yalan söylemek, düşmanı aldatmak kötüdür ama düşmanı aldatmak iyidir gibi. Ya da işte domuz eti yemek kötüdür. E, i̇nsana, e, failine de acı çektirir. E, bir ceza çekmesine sebebiyet verir ama e, onu yemek yani, e, aç kaldığında işte onu kafi miktarda hayatta kalmak için onu yemek iyidir gibi. Bunlara da dikkat ediyor. Yani bir şey e, biraz bağlama itibariyle önemli. Kendisi değil. Bağlama itibariyle önemli. Her durumda kötü olan şeyler de var ama. Her durumda kötü olan şeyler de var. Mesela i̇nsan öldürmek. Her durumda kötüdür. Yani ben daha çok insan kurtulsun diye bir insan öldürülebilir mi? Mesela ben bu sorunun cevabı konusunda Mu'tezile'nin hayır diyebileceğini düşünüyorum. Yani o kişinin o hakkı, onun hayat hakkı, yaşam hakkı her zaman korunmalıdır. Her durumda korunmalıdır. Ha, insan bazen kendini savaş gibi bazı istisnai durumlarda öne atabilir. Orada kendi benliğini orada da bu da intihar değil aslında yaşamak için yaşatmak için yapılan bir eylem olması bakımından değerlidir. Burada bir örnek vermiş. Onu da söyleyelim ve diğer konuya da değinip değinelim çok kısa. Bunun örneği birinin ha son son örneğe son maddeye örnek veriyor. Bunun örneği birisinin bir çocuğu kara atmasıdır. Çocuğun çektiği elem Allah'tandır ve bu çocuğu kara atanın fiili konumunda olmayıp olayların tabii akışı çerçevesinde vuku bulduğu için hasendir demiş. Açıkçası ben çok anlamadım burayı. Anlayan varsa anlatsın son, son maddi arkadaşlar. Zira peygamberin bulunmadığı bir zamanda Allah'ın olayların tabi akışını bozup çocuğa elem vermeyi terk et. Ha. Yani olayların tabi akışının geriye olarak yani. Konumun geriye olarak. Yani burada çocuğun çektiği elem Allah'tandır. Bu çocuğu tam anladığımı söyleyemem açıkçası. Bunu bir düşünelim. Elem karşılığında verilecek ivaz sebebi de hasen olmaz. Çünkü burada ivaz vererek tazmin etmek yükümünde olan çocuğu kara atandır. Bunu bir düşünelim inşallah. Ben bunu okudum da okurken de anlamadım aslında daha önce. Dur bakalım bunu bir düşünelim. Şimdi Şurada bir soru daha var. Hocam burada çocuk mükellef olmadığı için acaba böyle diye olabilir mi? Yani burada vurgulanan şey esas itibariyle yani acının olayların tabii akışı içinde yani adetin geriye olarak gerçekleşmesi acının. Mesela çocuğu kara attığında bu çocuk Kardan niye zarar görüyor? E, çünkü e, o hani zayıf korunmaya muhtaç ama kar soğuk e, yani nesnenin verdiği bir soğukluk var. O onun geri olarak burada bir zarar ortaya çıkıyor yani bir kasıt yok. E, yani bu iki şey bir geldiğinde bir dayanıksız bir bünye, zarar verici bir nesneyle karşı karşıya geldiğinde çocuk gibi. Burada bir acı var. Mesela çocuğun hani elini sobaya değdirmesi de olabilir. Bizim çocuk geçen e, Mart ayında köye gitmiştik. Sobayı kucaklamış. E, niye yaptın oğlum dedim. Gözyaşımı kurutmak istedim de ağlamış da gözesi kurusun diye sobaya yaklaşmış. İstidlal'e bakın. Geçmiş olsun dedim. Bizim olan vallahi geçmedi. Hala yüzünde şey var. Böyle bir iz kaldı küçük. Yani şimdi burada bir zarar var. Bu zarar Kime nispet edeceğiz yani buradaki zararı? Ee, çocuğa nispet edemiyoruz mükellef değil. Sobaya nispet edemiyoruz. Hadi Allah'ın fiili diyoruz buna. Allah'ın fiili diyoruz. Ee, bu da e, dediğim gibi hasendir. Yani olayların doğal akışının bir gereğidir. Bu da e, hasendir. Niye? İşte çocuk bundan dolayı belki işte bi ibret alır ders alır ki on bizimki ders aldı ondan sonra herhalde kucaklamayacak diye düşünüyoruz ondan sonra yani Allah da burada olayların tabii akışını bozmuyor yani doğal akışa bozmadı bu bo bo bo bozup yani çocuğun acı çekmesini engel olmuyor o an hemen müdahale edip çünkü Allah koyduğu kanunları bozmaz buradaki acı tamamen ne Tabiatın doğal akışı içinde ortaya çıkıyor. Bu da bir acı ama e, neticesi itibariyle e, Allah e, bu doğal düzeni bozmadığı için e, iyi. E, kişi bundan ders aldığı için iyi. Bir de almasa ötede ona yine karşılık verileceği için e, iyi. E, burada ivaz da veremiyor çocuğa. Abi şimdi anladım ben sanki, biraz daha. Işte anlatırken anladım Vallahi Bir iki defa okumuştum da anlamamıştım. Bu anlama noktasına denk gelmedik herhalde. Ee, şimdi oldu bu. Ee, şu an oldu. Ee, çünkü burada aslında kendisine ivaz verilmesi gereken, eğer verilecek olsa, çocuğu karatan atan kişi. Ee, fakat o zaten ivaz elde edecek durumda değil. Kötü bir eylem yapıyor çünkü. Kötü bir fiil yapıyor. Fakat bundan etkilenen çocuk mükellef olmadığı için ona o şey, kara, karın verdiği zarar, bir acı, tamamen nesnenin doğal fiilinin bir karşılığı olarak ortaya çıkmış oluyor. Şimdi, evet. Burada kalalım isterseniz. Hem pazar akşamı hem biraz yavaş yavaş finaller bitti. Kalan kaldı, geçen geçti. İyice eğitim havamızdan da biraz uzaklaştık. Ben de uzaklaştım yani. Uzaklaştık derken sizi kastetmiyorum. Kendimi kastediyorum yani. Ben de biraz uzaklaştım. Ama pek havamda olmayabilirim öyle. Bilmiyorum neden. Ee, i̇sterseniz burada bitirelim. Ee, Şimdi var mı bilmiyorum bir soru bana nispet ederiz benim edin neyi bana nispet ediyorsunuz biraz önce bizim oğlanın olanı sobaya yakmayı mı nispet ediyorsunuz Mahmut hocam bilemedim şimdi soru ne zaman sorulduğunu bilemediğim için <gülüyor> bana nispet edin. Canım ben al, üzerime aldım zaten. Yani bana nispet etmenize gerek yok. Ben üzüldüm zaten. Ben üzerime aldım yani. Ama oluyor böyle şeyler hayatta. Yani kimseye e, atfedemediğiniz yani durumlar olabiliyor. Risk alıyoruz hayatta yaşa, yaşarken. İyi akşamlar hocam. <Gülüyor> hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi şey dediniz ya hocam mutezilelere, mutezili görüşe göre mesela bir şeye karşılığında bir bir kimsenin hayat hakkına evet. korumamak ya da onu hayat hakkına bedel olacak şekilde cezalandırmak mutezilelere pek uymaz gibi söylediniz ya. Mesela evet. bu konuda idam mesela, idam konusu mesela şu anda günceldi aynı zamanda. Mesela mutezili görüşe göre pek Tartışılabilir bir konu gibi görünüyor sanki bana. Hocam, şimdi idamın bugünkü tartışılma iklimiyle o zamanki ortam çok başkadır büyük ihtimal. Yani bugün bugün e, hiçbir şey bunlar gündeme gelmeyebilir. Hani insan hakkı falan gibi olgular, durumlar o gün için söz konusu olmayabilir. Ama e, eğer burada e, yani idam ola olur yani idam edilebilir. Ee, yani buna işaret eden şeyler de var. İcihadlar da var. Yani metinlerden işaretler de var. Zaten idam cezasına e, fetvalar da var yeterince İslam tarihi İslam düşüncesinde. Burada mühim olan e, Mutezile için istihkak. Yani bu suçu iyi belirlemek durumundayız. Failin tespiti meselesi çok mühim Mutezile için. Failin tespiti e, fail kim? Onların bu kesim teorisinde en üstünde ünete eleştirilerden bir tanesi de bu. Yani faili belirsizleştiriyorlar diye. Yani ortada bir eylem var. Bu eylem hem Allah'a hem insana aynı anda nispet edilebiliyor. Bu bakımdan istihkak teorisi çok mühim. Adaletle bağlantılı olarak. Adaletle e, yani ilahi bir ilke olarak, Allah'ın bir davranış modeli olarak, adaletle insan arasındaki ilişkili, iştihkak yani kişiye herhangi bir hükmün verilmesinde dünyada iyi, kötü, suçlu, suçsuz, uhrevi açıdan günahkar, cennetlik, cehennemlik olmasında kişinin o fiili işlemesi bunu Bilerek yapması, bilinç içinde bilinçli olarak yapması, bilerek yapması ve kuldan bütün şeylerin telafi edecek, yani onun bu suçla ilgisi konusunda o bilince engel olabilecek bütün durumların ortadan kaldırılması çok mühim. Yani hafletici sebeplerin ortadan kaldırılması son derece mühim muhtezilerin bu sebeple mesela mutezile bütün eylem teorisini bunun üzerine kuruyor. Tevlid budur. Tevlid. Mesela kişinin bir hukuk teorisi, hukuki ve ahlaki bir terimdir aynı zamanda tevlid. Kişinin güç mahallini aşan sebebiyet verdiği eylemler. Kişinin bedeninden kaynaklanan bilerek ya da bilmeyerek tesebbüp yoluyla sebebiyet verdiği eylemler ve bu, bunun sonuçlarıyla arasındaki ilişki Bazen bir, biz bir eylemi başlatıyoruz ama bu eylemi nereye gideceğini öngöremiyoruz. Eğer kişi diyor, örneğin Hüseyin, öngörüyorsa yani attığı kurşunun gittiği yönde bir insana isabet edeceğini ve ona zarar vereceğini ya da attığı taşın biliyorsa kişi bundan sorumludur diyor. Bilinç varsa sorumludur diyor. İstikamet teorisi işte bu. Ben yani hukukta da bu böyle. Yani. Biliyorsunuz Mu'tezli'nin hukukta da, İslam hukukunda da, fıkıhta da bir yol, bir mütekellimin yöntemini en önemli e, unsurlarından birisi Mu'tezli müellifler. Onların hukuk teorisinde de çok büyük katkıda bulunuyor. E, Kadi Abdel Cabbar'ın Mu'ni'sinin son cildi, e, usul-fıkkı ayrılmıştır. Yani kelam kitabı diyebiliyoruz biz el -muni, ama Muni'nin son cildi usul-fıkıhla ilgili Türkçe'ye çevrildi. Yani bakılabilir. Dolayısıyla e, yani Muğtecilerin bu istihkak teorisi yani dünyevi konumu bakımından kulun, dünyevi konumunu eylemleriyle arasındaki sorumluluk ilişkini tespit etmek bakımından son derece mühim çok da güçlü bir teori. Çok çok da güçlü bir e, teori. Yani mutezile kelamı dediğimizde sıf tanrı sıfatları değil. Aslında mutezile ayağını daha çok buraya kurmuyor. Mutezile daha ziyade burada kulun kazanımlarını dikkate alan bir perspektif, kelami, itikadi bir perspektif ve bunun etrafında örgülenen bir hukuk teorisi oluşturuyor. Yani onların ortaya koyduğu bu itikadi ilkeleri kelami çerçeveyi hukuk bağlamında mutlaka onunla bağlantılı olarak gibi suç ve cezalar bakımında da dikkate almamız gerekiyor. İkisinin bir araya geldiği noktalar bunlar. İşte e, acıdan konuşuyoruz, e, lütuftan konuşuyoruz, maslahattan konuşuyoruz. Bütün bunlar hukuki bağlamları da olan yani usulü fıkhı fıkın fıkhın kendisiyle de bağlantılı olan bir çerçeve sunuyor. Zaten İslami ilimler içinde, dini ilimler içinde kelamın en çok bağlantılı olduğu ilim usul fıkıhtır ya da fıkıhtır yani. Birisi mükelle... İkisi de mükellefi inceler. Birisi mükellefin eylemlerini dünyevi sonuçları bakımdan diğeri uhrevi sonuçları bakımdan e, inceler. E, i̇kisi de dünyevi ilimdir. İkisi de dünyevi... De, kelam da dünyevi bir e, ilimdir. diyeyim Cumhur Bey, bilmiyorum. Teşekkür ederim. Cevap oldu mu? Var mı başka... Ee, soru ya da hocam bir yani, tahmin buyurun. aktarmak istiyorum buyurun şimdi mu şey zemahşeri e buradaki örneğe bir çocuğun kara atılması örneğini verdi ya bunun bir sebebi evet, olabilir evet. mi şöyle aklıma geldi şimdi muhteşeyde zemahşerinin bir bacağı kesip hocam bir bacağı yok bunun iki üç sebebi olabileceği aktarılıyor Bunlardan bir tanesi de onun soğuktan dolayı yani kardan dolayı bacağının kesilmiş olması çocukken. Acaba bundan dolayı kendisine ait bir örneği mi verdi diye aklıma geldi yani. Böyle bir örneği kendisi yaşadığı için mi seçti diye aklıma geldi. Yok olabilir. E, kesinlikle olabilir. Yani biz de mesela bugün bir şey yazsak yani hangi örnekleri vereceğiz? Biz de en yakın olanları, bize en çok dokunan örnekleri vereceğizdir muhtemelen. Onun da böyle bir şey yaşamış olabilir, görmüş olabilir. Belki bu örnek çok klasik bir örnektir, bilmiyoruz. Kaynaklarda çok tekrar eden bir örnektir. Bazen verilen bir örnek mesela ateşin pamuğu yakmasa ta antikiteye kadar da gidiyor yani böyle örnekler. Bazen müelliflerin kendi ürettiği örnekler de var. Yani öyle. Bilmiyorum açıkçası. Bunun hepsini söylemez yani bu tür bir metinde. Kişi hepsini söyleme çok abstrak yani çok yoğun öz bir metin bu, söylemiyor. O yüzden e, bu metinleri bağlantılı olarak okumak çok mühim. Mesela Zemahşeri'ye atıf yaptığını bir metin okuma usulü olarak, yöntem olarak, Zemahşeri'ye diyelim ki bunları sıraladı. Muhtemelen bu başka metinlerde de sıralıdır, Muhtezile geleneğinde bakmak lazım. Cübba'yiler de olabilir, Kadı'yı da olabilir. Yani artık elimizde Mu'tezile geleneğiyle ilgili gerçekten geniş, geniş bir külliyat var son zamanlarda. Bu Şimitke'lerin e, yayınladığı İslam Kelamı kitabına bakarsanız orada Mu'tezile Kelamı bölümünde henüz daha kapağı açılmadık, üzerinde çalışma yapılmadık eserler var mevcut yani. Pek çok eser var. Üzerinde daha birinci çalışmalar yapılmadı Türkçe literatürde. Şimdi tez arzu eden arkadaşlara duyulur. Orada onlarca tez var. Şia içinde var, yani Mutezle'nin bir damarı Şia içinde yürüdü daha sonraki dönemlerde, iç içe geçti. Razi bizzati Mutezle'nin pek çok ilkesini sürdürdü ve devam ettirdi. Sıfatlar teorisi başta olmak üzere, bazı konulara yaklaşımı bağlı olmak üzere. Yani bu örnekler mukayeseli araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılabilir, çıkabilir. Diğer metinlerde de geçiyor olabilir, bulunabilir. Ancak öyle yapılırsa yani Zemahşeri'nin tam olarak ne söylediği, ne dediği, neyi takip ettiği, onda mevcut olan verilerin hangisinin özgün olduğu, hangisinin geleneği sürdürdüğü hususunda bir karara varabiliriz. Olabilir. Tabii doğrudur. Yani. Ee, teşekkür ederim. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Hümeyra. <gülüyor> evet hocam. Evet, ev sahibi, mecramızın. <gülüyor> Estağfurullah taflı hocam. Ufaklar, ben vaktinizi ayırıyorsunuz buyurun. Estağfurullah hocam. Ee, ben de şeyle kapatayım o zaman. Benim de bir sorum vardı da bu dünyevi ve ahiret uhrevi maslahatlarla ilgili. Ee, Bağdat ve Basra ekolleri birbiriyle e, tartışmalılar demeyeyim de birbirlerine itiraz ediyorlar. Zannediyorum Bağdat ekolu ahiret e, ve dünyevi maslahatını gözetmesi gerekir. E, Allah'a vaciptir diyordu. Basra... E, kötülük problemi sebebiyle böyle demem doğru değil belki ama hani dünyada reel bir kötülük var hani biz bunu gözlemliyoruz e, kötülük diye bahsetmesek de Allah'ın nispet etmesek de o yüzden sadece hani uhrevi maslahatını gözetmesi gerekir diye bir düşünce var mıydı yani böyle mi demeliyiz hani çünkü kötülüğü de kabul etmiyorlar aslında Allah'ın hani adaleti e, gereği izah ediyorlar bu durumu. Yani bu, bu tartışmadan mı ileri geliyor diye sormak istemiştim. Tabii ben biraz önce belki bunu yanlış aktarmış olabilirim. Sanki cübbaylar arasındaki bir ihtilaf gibi olabilir. Ama Hı. bu hani İvaz konusunda ya da Maslahat konusunda, Aslah teorisi konusunda Allah kulun dünyevi menfaatinde de gözetmeli midir? Yoksa sadece uhrevi menfaatini mi konusu? Basra-Bağdat arası ihtilaflı bir konu olabilir, doğrudur. Yani senin bu izahatından sonra, daha doğru bir mecraya bunu oturtmamız lazım. Cübbaylar arası bir ihtilaf olmayabilir. Ama ihtilaflı bir konu her Yani Yani zaten yani ben şimdi tam ayrıntılarını, bu İVAS tartışmalarının çok ayrıntılarını bilmiyorum açıkçası. Ama sanıyorum üzerinde yazılmış yazılar, makaleler mutlaka vardır, oradan da gerekir. Hı hı. tekrardan bu tamam. tahsih yapma fırsatı verdi Teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Benim de aklımda bir soru olarak kaldı. Acaba bu meseleden çıkmış mı bir problem mi ikisinin arasında diye. Bakayım inşallah bir araştırayım. Ya, bu kötülük problemini ben o tarafta oralara götürmeyi çok doğru bulmuyorum hı hı. açıkçası. Çok modern bir konu bu esasında. Hı hı. Yani biraz başka Hristiyan teolojisiyle de bağlantılı var. O human yaklaşımını ta geriye doğru taşıyor bugün insanlar çok rahatlıkla bu konuda çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum onu söyleyeyim kesinlikle mesela mütezzele göre ilahi filerin hepsi hasendir hasendir adindir vaciptir böyle tufdur hepsi bunların hepsi farklı kavramlar ama aynı şeyi işaret ediyorlar dolayısıyla böyle bir sorunumuz yok yani bizim var düşüncesinde evet, tamamdır Hocam o Bey, zaman... orada bir hareket oldu sizden ama o, o hareket o hocam aynen katılıyorum size bu, ha, kötülük, bu problemi biraz bizim İslam'ın dışında e, oluşturulmuş bir şey ben de o fikre gelmiştim de evet, dikkat etmek lazım yani Hı. bugün e, çok kültürlü ve yapıda böyle konular, kavramlar birbirine çok karışabiliyor. Daha yakın zamanlarda böyle bir şey geldi benim önüme. Filancada kötülük problemi diye çok dikkatimi çekti mesela bu. Pek bunların daha dikkatli verilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Ben mefhumuna katılıyorum. Yine bu türden konular ve tartışmalar her teolojik sistemde olduğu gibi İslam düşüncesi içinde var ama bu perspektifte bu bağlamda tartışılmıyor. Yani ilahi sıfatlar meselesini bir iz düşümü olarak bir anlama çabası içinde ve mezhepler iç arası bir ihtilaf olarak sorgulama e, hedefleri değil de anlama hedefi olarak yapılan bir tartışma olarak gözüküyor bana. E, bilmiyorum.